Sevgili arkadaşlar yeni bir bölümden herkese merhaba. Ben astrolog Arif Aydın. Kusura bakmayın sesle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Bazen senkronlar tutmayabilir. Olabilecek hatalardan ötürü şimdiden sizlerden özür diliyorum. Malumunuz bir merkür gerilemesi içerisinde yapılan çekimin bu şekilde teknik problemleri olabiliyor. Ve bunu açmakla vakit kaybetmek yerine sizlere bir an önce ulaşalım diye Böyle de olsa sizlere sesimizi duyuralım dedik değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 2003 2023. <gülüyor> 2003 nereden çıktı sevgili seyirciler? 2023. Eller gider Mersine biz gideriz tersine. 2023'ten bahsedeceğimizde size 2003 demişiz. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar Ocak ayında burçlara neler bekliyor? Bugün size bundan bahsedeceğim. Ve bütün burçları bu bölümde ele alacağım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar e, öncelikle bildiğiniz gibi kanalımda astroloji, mistik konular, ezoterik konular, astroloji eğitimleri ve bu alanda çok çok çok bilgiler var. Bunlara karşı eğer sizlerin de birer merakınız varsa sizler de benim kanalıma abone olabilirsiniz ve buradaki bilgilerden istifade edebilirsiniz ve yine istifade edecek kişilere de paylaşabilirsiniz. Ocak ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız ve geldik sevgili koçlar. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2023'ün ilk ayı Ocak ayı gün, gündemlerinizde neler var? Gelin hep birlikte bir bakalım arkadaşlar neler var? Öncelikle Oğlak yeni ile birlikte 10. evinizin ön planına çok fazla çıktığını gözlemlemekteyiz. İş ve kariyer konularında. Bazılarınız yeni adımlar attınız. 29 Aralık itibariyle de Merkür bu alanlarınızda retro hareketine başladı. Gördüğünüz gibi zaten biz retronun azizliğine uğradık. Başlatmış olduğunuz iş, kariyer ve hedeflerinizle alakalı konularda tekrar geriye dönüp üstünden geçmek ve değerlendirmeler yapmak gibi bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu dönemde. 18 Ocak. İtibariyle de arkadaşlar Merkür düz hareketine geçecek ve bu teknik konulardan ve bir takım iletişimsel problemlerden bir noktada kurtulmuş olacağız inşallah. Bu süreci düzgün bir şekilde değerlendirmenizde yarar var. Çünkü yeni girişimler bu tarihi beklemeniz için çok yararlı olacaktır arkadaşlar. Özellikle bu yeni girişimlerde ciddi anlamda problemler yaşanmaması açısından, ve özellikle bazılarınız için anlaşma, sözleşme yapacaksa, bunu 18 Ocak'tan sonrasında ertelemesi onlar için oldukça iyi olacaktır. 12 Ocak'ta 3. evinizde bir Mars Retrosu bitiyor. Evet Mars Retrosu başlıyor demiyoruz. Mars Retrosu bitiyor sevgili koçlar. Yaklaşık 30 Ekim'den bu yana süre gelen yakınlarınızla, kardeşleriniz veya akrabalarınızla olan bir takım iletişimsel sıkıntı ve sorunların artık düzelmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz bu tarihle birlikte. Varsa eğitim, yayıncılık, medya gibi ilgilendiğiniz konularda daha rahat harekete geçme zamanı başlıyor. 3 Ocak'ta Venüs Kova Burcuna geçiyor ve sizin 11. ev alanınıza yani arkadaşlar, sosyal çevre ve kalabalık çevrelerle ilgili hayat alanınızda ciddi anlamda kendini gösterecek. Bu mecralarda belki bir davete gideceksiniz, belki çeşitli aktivitelere katılacaksınız. Bununla alakalı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'da bir dolunay gerçekleşecek. Bu da sizin 4. evinizde. Dördüncü eviniz maalesef burada biraz size çok olumlu haberler olmayabilir ya da çocuklarınızla ilgili biraz can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay siz tam iş konularını odaklayırken aile yuva ev konularına gün yüzüne getirecek ve ev ve iş arasındaki konularda duygusal anlamda bir gelgit yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla da arada kalmışlık hissedebilirsiniz. Burada önemli olan bu dengeyi sağlamanız korumanız olacaktır. Yine ev, ev almak ya da emlak, taşınma, ev içi, tadilat gerektiren durumlarla ilgili bazı şeyler hayatınıza gelebilir. 21 Ocak'ta ise kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek ve bu ay, 11. evinizin Güneş Venüs gibi güzel gezegenlerle parlatıyor adeta, Sosyal aktivitelerin bol olduğu, yeni insanlarla tanışabileceğiniz bazı grup ve derneklerle birlikte çalışmalar yapabileceğiniz, kısacası odak noktalarınızda bu konuların olduğu güzel bir ay olacak gibi duruyor. Sizlere çok güzel bir Ocak ayı diliyorum sevgili koçlar. Burç yorumlarımıza devam ediyoruz. Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu, Boğa olanlar, Ocak ayı Burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu ay daha çok 9. ev konularına odaklandınız. Yüksek eğitimler, derin bilgiler, akademik konular, yurt dışı bağlantılar, yabancılar, hukuk, inançlar gibi bazı konular sizin gündeminizde olacaktır. 29 Aralık'ta malum bir retro başladı ve bu Merkür gerilemesi 18 Ocak'a kadar devam ediyor. 18 Ocak'a kadar olan alanlarda ve zaman diliminde Kendinizin eksikliklerini tamamlamak için bazı fırsatlar oluşturabilir. Aynı zamanda yine bu konular üzerinde sorunlar, sıkıntılar baş gösterebilir. Bu yüzden de bu alanda yeni adımlar atmak için 18 Ocağı beklemenizde fayda var ki 12 Ocak'ta Mars'ın 30 Ekim'den bu yana süre süren retro hareketi düze geçiyor. Yani değerli arkadaşlar, geçtiğimiz 30 Ekim'de Malum biliyorsunuz ki bir Mars retrosu vardı ve o da 12 Ocak'ta düz harekete geçecek. Dolayısıyla da bu sizin ikinci evinizden bir geçiş süreciydi ve bunu daha olumlu hale getiriyor. Yani demek istediğim özellikle yükselen boğaların ikinci evlerinden geçen bu Mars retrosu onların bazılarının Maddi kayıplarına sebep olmuş olabilir. Ve bu durum 12 Ocak'tan itibaren düz duruma geçiyor. Bu da sizin neyinizi etkileyecek? tabii ki maddi konular, para kaynakları, ürettiğiniz değerler gibi alanlarda bir takım sorunlar ve daralamalar yaşamışsanız bunları biraz daha ileri noktada düzenlemiş olacaksınız. Ya da düzenlemek için daha iyi hareket edebileceksiniz. Aslına bakarsanız o retro size bazı durumları düzeltebilmeniz için o alandaki anlayışınızı güncellemeniz için hayatınıza gelmişti. 3 Ocak'ta Venüs ki sizin gezegeniniz ve aynı zamanda terazilerin gezegenidir, kova burcuna geçiyor. Bu 3 haftalık süreçte kariyer, iş, meslek ve hedeflerinizle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 7 Ocak'ta da yengeç dolunayı sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle olan gündemler meydana, meydana gelebilir. Bu gündemlerde de arkadaşlar ne olacaktır? Yakın hissettiğiniz kişilerle olan duygusal iletişimleriniz artabilir. Hani dersiniz ya kardeşten öte o kişilerle olan yaşanabilecek gerginliklere karşı da dikkat edebilirsiniz. Dikkat etmelisiniz. Biraz daha alttan almalı, biraz daha sabit düşüncelerden kenara koyup e, bu da hayata bakış açısı böyleymiş diyebilmelisiniz. 21 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Sizin 10. evinizde Güneş ve Venüs'ün buradaki konumu daha çok odak noktanızda kariyer olduğunu gösteriyor. Bu konularda yani girişim ve başlangıçlar gibi bir takım davranışlar ya da hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu başlangıçların Kendinizde gözlemleyeceksinizdir arkadaşlar ve dediğim gibi bu ayın konusu gündeme sizler için özellikle ayın 12'sinden sonraki maddi konuların daha düzene girmesi için bir başlangıç olacak sevgili boğalar. Evet Ocak ayı boğa burcu yorumunu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet İkizler Burcu'yla yolumuza devam ediyoruz. İkizler Burcu Ocak 2023 Burç yorumuna hoş geldiniz. İkizler Burcu bu ay parayla ilgili konuları gündemine alıyor. Gündeminde tamamen para odaklı bir durum var İkizler Burcu'nun. Belki elinize bazı para giri çıkışları çokça gözlenebilir bu ay. Ortak kazançlar, eşin kaynakları, borçlar, vergiler, miraslar, ödemeler... Ve bu alanda Merkür geri hareketi de başlıyor biliyorsunuz Aralık 29'da başladı. Ve 3 hafta boyunca maddi konularda veya parasal herhangi bir konuda yeni girişimlerde bulunurken çok dikkat etmelisiniz ya da mümkünse bunu 18 Ocak'tan sonraya ertelemelisiniz. Merkür'ün e, bizzati kendi burcu olan ikizler. Merkür arkadaşlar iki tane burcu yönetir astrolojide bir tanesi Başak ve diğer de Mer İkizler Burcu'dur. Bu iki burcun da yöneticisi Merkür'dür bundan dolayı ve gerçekten de e, özellikle e, Başakları bu gerileme ciddi anlamda etkiliyor. 3 Ocak'ta Venüs'ün Kova Burcu'na geçmesiyle birlikte 9. ev konularınız gündemde olacak ve bu alanlarda güzel gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bu güzel konular arkadaşlar özellikle de satürn biliyorsunuz ki bu satürn ciddi bir malefik. Uzunca bir süredir sizin hani 9. evinizdeydi ama bu 9. evinizdeki bu satürn sizi daha çok öğrenmeye ve bilgi edinmeye ve çok sağlam bir şekilde odaklanarak ders çalışmaya itmişti. Bazılarınızın Yüksek öğrenim, yabancılar gibi felsefi konular, eğitim ya da yüksek eğitim, seyahat, yabancılar, yurt dışı gibi konularının gündeme taşıdı. Bazılarında hukuksal süreçler gündemindeydi. İşte oradaki Satyon bunlarla alakalı size çok güzel bir dönemden geçirdi. Özellikle bu dönemi kendisine eğitime vermiş ikizler Burçları çok ciddi anlamda istifade ettiler. 12 Ocak itibariyle uzun süredir burcunuzda gerilemekte olan Mars artık güç harekete geçiyor. İkili ilişkilerde olan bu gerginlikler, sinir öfke atakları artık biraz daha geçecek. Bu süreçten sonra maddi konular daha çok gündeminizde olacak. Bu tariyle birlikte gereksiz harcamalar yapmaya ve savurganlığa karşı dikkatli olmalısınız. 21 Ocak'ta Güneş'in de Kova burcuna geçmesiyle birlikte bu konular iyice odak noktanız haline geliyor. Eğitim, inançlar, uzak yerler, belki de astroloji ile alakalı yeni başlangıç ve girişimlerde yapmanız mümkün. Biliyorsunuz ki devam ede gelen bir astroloji eğitimimiz var. Sizlerde bu astroloji eğitiminde yer almak isterseniz bizimle temas geçebilirsiniz. 7 Ocak'a geldiğimizde de Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu da sizin para evinizde olacak. Zaten bu ay parasal konular çok gündeminizdeydi. Bu dolunayla birlikte sonlandırmak istediğiniz mevzular olabilir ya da maddi konularınızla ilgili farklı bakış açıları getirebilirsiniz. Kendi sahip olduğunuz gelirler ve eşin kazançları ya da ortaklardan gelebilecek paralar arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Belki de ortak bazı adımlar atabilirsiniz. Sevgili ikizler, değerli ikizler sizlere çok güzel bir Ocak ayı diliyorum. Umarım Ocak ayı sizler için çok güzel geçer. Ocak 20, 2023 Yengeç dayız şu anda değerli arkadaşlar ve Yengeç Burcu ile alakalı Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Size birazcık bundan bahsedeceğim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bu ay sizin için ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konular ön plandaydı. Şimdi bu alanda yani 7. evinizde Merkür geri hareketi başlıyor. Bu 3 haftalık süreçte evliliğiniz, eşiniz veya partnerinizle alakalı bazı sorunlar veya iletişim sıkıntıları gözlemleyebilirsiniz. 18 Ocak itibariyle Merkür düz hareketine dönüyor. Böylece bu alanda yaşadığınız sorunlu ve sıkıntılı durumlar artık geride kalmış olacak inşallah. Ayrı, aynı şekilde arkadaşlar 30 Ekim'de başlayan Mars geri hareketi de 12 Ocak itibariyle bitiyor biliyorsunuz ve bundan dolayı da ne oluyor 12. evinizde yani bilinçaltı ya da bilinç dışı diye ifade edebileceğimiz bu 12. evin derin konularından siz çok ciddi anlamda ters etkileri alıyordunuz ve bunu artık hani düz etkilere dönüyor. Kadersel olarak da müdahale edemediğiniz bir takım olaylar, belki gizli sinir, öfke gibi durumlar yaşıyordunuz ve bu tarihle birlikte artık gizli olan bu eylemlerizi daha çok açık bir şekilde ortaya koymaya başlayabilirsiniz. Biraz daha rahatladığınızı fark edeceksiniz Ocak ayı itibariyle. 3 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Gündeminiz daha çok maddi konular, eşten, ortaktan gelen gelir kaynakları, ve 8. ev ile ilgili olan ökült ve ezoterik ve birazcık böyle majisyen konular gündeminizde olabilir. Aman dikkat edin üfürükçülere falan kapılmayın. Ve dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da borçlar alacaklar verecekler gibi konularda olacak. Sigorta ya da emeklilik malum EYT gündeminde bugünlerde. Eğer EYT'de hak kazanıyorsanız ya da bu konuların istifade edebilecekseniz tam zamanı. Bu alanlarda güzel gelişmeler gözlemleyebilirsiniz. 7 Ocağa geldiğimizde de bir dolunay gerçekleşiyor. Bu yengeç dolunayı sizin burcunuzda meydana gelecek. Ve ilişkiler, evlilik, özel hayatla ilgili alanlarınız etkilenecek. Önemli duygusal kararlar almaya meyilli olabilirsiniz. Fakat bu dönemde büyük kararlar almamanızda fayda var. Ayrıca fiziksel sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Özellikle mide sorunları, gastrit gibi durumlar. Bu dönemde ortaya çıkabilecek hastalıklardan olabilir. 21 Ocak itibariyle Kova burcunda bir yeni ay meydana geliyor ve bu maddi, parasal konular, gelirler, ortak kazançlar, belki de miraslar ve sizi dönüştüren bazı olaylar gündeminizde olacak bu ay. Bu konularla ilgili yeni adımlar atabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevgili Yengeçler, sizlere çok güzel, huzur dolu bir Ocak ayı diliyorum ve geldik hangi burca geldik Aslan burcuna geldik Merhaba Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar bu ay daha çok sağlığınız iş ve çalışma ortamlarınız gibi günlük işleriniz ön plandaydı malum 29 Aralık itibariyle Merkür bu alanınızda geri hareketine başlıyor ve 3 haftalık süreçte bu konularla ilgili sağlığınıza, rutin yaptığınız işlere, varsa evcil hayvanlarınıza ve onların sağlığına ekstra özen göstermeniz gerekiyor. 18 Ocak itibariyle Merkür'ün düz harekete geçmesiyle bu alanlardaki aksaklıklar ve sorunların düzelmeye başladığını görebilirsiniz. 12 Ocak'ta Mars'ın düz harekete geçmesiyle birlikte uzun süredir sosyal çevrenizdeki gruplarda ya da arkadaşlarınızla alakalı yaşadığınız sıkıntılar ya da düz, bu konularla alakalı bazı problemler ciddi anlamda düzelmeye başlayacak. Çünkü o alandaki gerginlikler gün geçtikçe daha da azaldığını siz de kendiniz gözlemleyeceksiniz. 3 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçince sizin 7. evinizde, ilişkiler alanınızda evlilik, eş, ortaklıklarla ilgili ilişkiler gibi konular gündeminize yer almaya başlayacak. Bu alanda severek yapacağınız güzel gelişmeler kaydedebilirsiniz. 7 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunay meydana gelecek. Sizin 12. evinizde, kadersel alanınızda, burası kapalı ortamlar, bilinçaltı ve bilinçlişi konuları, ruhsal ve bedensel sağlığı ve temsil ettiği gibi bu konularla alakalı arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Belki bir olayın bilinmeyen iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde ani kararlar almamaya özen gösterin. Çünkü bu da düşünmeden yaptığınız hareket biraz problemlere sebep olabilir ve birazcık beklemek yarar var. 21 Ocak'a geldiğimizde de kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Yeni bu yeni ay sizin tabii ki hangi evinizde oluyor? 7. ev. Yani nedir o? Ortaklıklar ve ev. Yani evlilik anlamındaki eviniz. 7. ev konularınız iyice odak merkezi haline gelecek. Az önce de bahsettiğim gibi evlilik, ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar ya da kararlar almanız Mümkün olabiliyor ya da mevcuttaki bir e, daha önce yani geçtiğimiz Temmuz ayında, Ağustos aylarında biten bir ilişkiniz vardıysa o tekrar daha iyi bir şekilde başlangıç yapabilir. Bunun da size yolsu elektrik olarak geri dönmesi söz konusu olabilir. Sizlere çok güzel bir Ocak ayı diliyorum sevgili yükselen aslanlar. Geldik Başak Burcu'na. Başak ve yükselen başakların bu ay yani Ocak ayı itibariyle karşılaşabileceği bazı durumlar var ve onların gündemlerinde aşk var. Yani başak da aşktan anlar mı demeyin niye anlamasın. Herkesin bir aşk anlayışı var ki başak astrolojinin Virgo yani Virgin yani bakire anlamına gelen bir burcudur ve aslında mi gerçekten çok derinden sever. Ve başakların bu ay gündeminde aşk var. Hobileriniz, hayattan keyif aldığınız konular ön plandaydı ve bu konularla ilgili alanınızda bir merkür gerilemesi başlıyor ki bu merkür gerilemesi de daha önceden biten bir ilişkiniz ya da yarım kalan bir ilişkiniz varsa tekrar hortlamasına neden olabilir. Dolayısıyla da sevgilinizle eğlence alanlarınız, sanatsal bir takım uğraşlarınız ya da ortak noktalarınızı tekrar bulup bir araya gelebilirsiniz ya da bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir. Varsa çocuklarınızla alakalı aksayan bazı sorunlar, durumlar varsa bunlarla alakalı bazı durumlar gündeminize gelecek. Neyse ki 18 Ocak itibariyle buradaki sorunların çözülmeye başlandığını görebileceksiniz. Çünkü 18 Ocak'ta bu Merkür geri hareketi ileri harekete geçecek. Ve size şunu söyleyeyim. Bu Merkür'ün bildiğiniz gibi e, kimin gezegenidir Merkür? Merkür. Tabii ki Başak Burcu'nun gezegenidir bir de Kizer Burcu'nun gezegenidir ve Merkür Başak'ta arkadaşlar en güzel balans konumundadır. Dolayısıyla da yakışır ve Merkür yani zeka Başak'ta oldukça ciddi ve detaylı çalışır. Dolayısıyla da arkadaşlar geldik 12 Ocak'taki Mars Retrosu'nun düz harekete geçmesine. 12 Ocak'ta düz harekete geçiyor. Ve özellikle iş ve kariyer hayatınızla ilgili atmanız gereken adımlar daha rahat eyleme geçirebileceksiniz ve bu alanda 30 Ekim'den bu yana oluşan sorun ve sıkıntıların düzene girmeye başladığını göreceksiniz. Çünkü 30 Ekim'de Mars geri harekete başlamıştı. Ve o 30 Ekim esnasında da gerçekten çok sıkıntılı bir zaman dilimi sizler için vardı arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ve geldik 3 Ocak'a. 3 Ocak itibariyle Venüs Kova Burcu'na geçiyor. Yani sizin sağlık alanınıza daha önceden var olan sağlık problemleriniz veya iş veya çalışma hayatınızla ilgili sorunlar varsa bu dönem bu konularla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız arasındaki konuların bazılarında tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Sevgili aşk ilişkileriyle arkadaşlıklarınız arasında kalmışlık duygusu olur. Bazen de arkadaşlıklardan sevgiliye doğru gidebilirsiniz. İşte böyle bir zaman dilimi. Buradaki dengeyi sağlamak gerçekten sizin için bir süreç. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili aldığınız bir takım kararların sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. 21 Ocak itibariyle de Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek sağlık, iş çalışma hayatınız iyice odak noktanız haline gelebilir. Yeni bir iş veya projeye başlayabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yine sağlığınızla ilgili acil durum gerektirmeyen konularda yeni adımlar atmak için bu tarihler sizin için çok güzel tarihler olabilir. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 2023 Ocak ayı burç yorumuna hoş geldiniz. Bu ay Ev ve aile, yuva, ebeveynler ve bu konularla alakalı bir gündeminiz var. Biliyorsunuz ki 29 Aralık'ta Merkür geri hareketi başlamıştı ve bu 18 Ocak'a kadar sürecekti. Dolayısıyla aile, yuva gibi konularda düzenlemeniz gereken ve düzelmesi gereken bazı durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü tekrar ele almanız gereken konuların olduğunu bir göstergesi. Bu alanda... Örneğin emlak, ev alım satımı, ev içi dizaynlar, tadilatlar gibi konuları da ele alabileceğiniz gibi yine aile içi ilişkiler konusu da gündeminize gelebilir. Merkür'ün düz harekete geçeceği 18 Ocak tarihine ve sonrasında beklerseniz bazı konuları düzelme şansı daha fazla olacaktır. Çünkü bu geri harekette bazı şeylerin fırsatları size gibi eğer bir şey de olmuyorsa burada iletişim noktasında çok da zorlamanın anlamı olmayacaktır. 12 Ocak'ta Mars retro hareketini tamamlıyor. Uzun zamandır sizi zorlayan eğitim, uzak ülkeler, yabancılar, felsefi inançlar, konular, dava, hukuk süreçleri gibi bazı durumlar artık sonlanıyor. Bu tarihle birlikte bu alanlarda yapacağınız adımlar da düzene girebilir. 3 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Yani size eğlenceli gelen, keyif aldığınız konular ön planda olmaya başlıyor. Hobileriniz, sanatsal faaliyetleriniz veya buralardan sağladığınız kazançlar, şans oyunları gibi konular güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar bu konularda. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşanıyor ve bu meydana gelecek bu dolunayda özellikle kariyer ve iş gibi konularınız görünür hale gelecektir. Ve burada ciddi anlamda beklediğiniz sonuçlar varsa bunların neticelerini en azından alabilirsiniz olumlu ya da olumsuz. Ama netice alacağınız gibi gözüküyor. Hedeflerinize, ideallerinize ilerlerken aile iş hayatı arasında biraz böyle bir oradan bir buradan çekiştirme ya da arada kalmışlık gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu hissiyatı yaşam, yaşadığınızda da hani paniklemeyin ve mümkün olduğu kadar zaten en dengede kalmaya çalışacaksınızdır. Ve su akar yolunu bulur demeyi de ihmal etmeyin. Bu dolunay döneminde gerginliklerin önüne geçmek adına buradaki aile yaşantınız ve iş dengesine korumaya çalışın. 21 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek ve bu yeni ay ile birlikte hobilerinizle, çocuklarınızla, keyifli konularla ilgili olarak yani bazı adımlar atma durumunuz söz konusu olacaktır. Bu iki hafta boyunca belki de spora başlayabilirsiniz çünkü birazcık da vücudunuzu ihmal etmeyin. Sevgili teraziler size sadece bakım değildir mesele. Birazcık da o vücudun hakkını verebilmek, yeri geldiği zaman sporla, fitnessla e, gündeminize bulundurmanız yani sağlık açısından sizler için çok iyi olacaktır. Sizi mutlu edecek konularda hareketlenme gözlemleyebilirsiniz. Ve Ocak ayında umarım sizler çok mutlu olursunuz. Size çok güzel bir Ocak ayı diliyorum sevgili teraziler. Evet geldik akrep burcuna. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Umarım sizler için güzel bir Ocak ayı olur. Bu ay yakınlarınızla, yakın çevrenizle, insanlarla bağlantılarınızın yoğun olduğu bir ay. 29 Aralık'ta başlayacak bir Merkür gerilemesi var ve bu Merkür gerilemesi sizin yakınlarınızla olan iletişimlerinizde veya eğitim, ticari konular, medya, yayıncılık gibi konularınızla ilgili alanı etkileyecek. Bu alanlarda Atacağınız bazı adımlarda aksilikler, sorun, sorunlar yaşamamak için ne yapacaksınız? Ya bazılarınız 18 Ocağı bekleyecek ya da ben artık bekleyemem diyecek ve adımını atacak. Ve bu hareketle ilgili de işte bazı problemler yaşayabilirler. 18 Ocaktan sonrasına erteleyebildiğiniz durumlar varsa ertelemeniz sizin için güzel olacaktır. Uzun zamandır 8. evinizde gerilemekte olan Mars sonunda... 12 Ocak itibariyle düz harekete geçecek. Maddi konularda eş ve ortaklar aracılığıyla sağladığınız gelir kaynaklarına, miras, borçlar ve ödemelerle alakalı konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemler bu tarihle ilgili birlikte ne oluyor? Rahatlamaya başlayacak. 3 Ocak'ta Venüs 4. evinize, kova burcuna geçiyor. Ev ve aile konularında da babanız, köklerinizle alakalı konularda güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. Ev içinde yapacağınız bazı tadilat, dekorasyon, dizayn gibi konular gündeminize gelebilir ve güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evinizin içinde sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bu 3 haftalık süreç sizleri bekliyor. 7 Ocak'tan itibaren ise orada da meydana gelecek bir yengeç dolunayı var ve sizin 9. evinizdeki konuları kapsıyor eğitimler, uzak seyahatler, belki de tanımadığınız insanlar ve onların kültürleriyle alakalı konular gündeminize gelebilir. Akademik kariyerle alakalı tamamlamalar yaşayabilirsiniz. Uzaklardan gelecek haberler alabilirsiniz. Bu dönemde gördükleriniz ve duyduklarınız sizi biraz fazlaca etkileyebilir. Evet, buna dikkat etmekte yarar olduğu gibi 21 ocağa geldiğinizde de Kova burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ay var. Ev, aile, ebeveynlerle ilgili konular odak noktanız olacak. Bu yeni başlangıç ve kararlar için örneğin ev almak, satmak, taşınmak, tadilatlar bu gibi tarihlere bakabilirsiniz. Mutlu ve güzel bir ay diliyorum sizlere. Evet yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Sevgili yaylar bu ay gündeminizde para ve maddi konular var ve para ve maddi konular deyince insanın aklına o Napolyon'un meşhur bir cümlesi geliyor. Hani derler ya Napolyon ne demiş? Para, para, para demiş. Evet, bu ay yay burçlarının gündemi tamamen paralar. 29 Aralık'ta biliyorsunuz Merkür gerilemesi başladı ve bu 3 haftalık süreçte para ve maddi konularla ilgili aksilikler ve problemler yaşayabilir bazı yaylar. 18 Ocak'ta Merkür'ün düz harekete geçmesiyle birlikte de bu sorunlarda düzelmeler ve gelişmeler yaşanacaktır. Ama 18 Ocak kadar da Nereye para yatırdınız, nereye harcadınız, nereye ne verdiniz biraz yazın çizin ve bakın. 12 Ocak'ta arkadaşlar uzun zamandır ilişkiler, evlilik gibi alanlarınızı olumsuz yönde etkileyen Mars Retrosu da bitiyor. Hatta güzel bir haber vermek gerekirse bu yıl Mars Retro yapmayacak arkadaşlar. Bu tabi tüm burçları ilgilendiren genel bir konu. Siz yaylar için ise ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler gibi konularda alacağınız önemli kararlar 12 Ocak ve sonrasında ertelemeniz için çok yerinde ve isabetli olacaktır. 3 Ocak'ta arkadaşlar Venüs Kova burcuna geçiyor. Yani sizin 3. evinize iletişim, eğitim, yakın çevre ve akrabalarınızla ilgili gündemlerle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu 3 hafta boyunca teknoloji alanlarında, ticari işlerinizde veya yakın çevrenizde ilgili güzel bağlantılar kurarsanız sizler için gerçekten güzel bir nokta, güzel bir iletişim sağlanabilir. 7 Ocağa geldiğimizde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var ve bu dolunay sizin borç ödenek ya da ödenecek borçlar olur, alacaklar olur. Biraz bu evinizde eşin kazançları yani eşten gelirler dediğimiz alanlar ortak gelirler gibi konuları kapsayan alanlarınız ortaya çıkacak ve burada gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Bu konularda daha önceden attığınız bazı adımlar vardıysa da bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Özellikle mesela sigortadan alacağınız olabilir. İşte EYT var. Sosyal güvenlik sistemi. Bununla ilgili durumlarınız varsa bunları bir gözden geçirin yani. Belki de sizin de orada emeklilik yaşına takılmadan emekli olabilmeniz sağlanabilir. 21 Ocak'ta Kova Burçlu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşleriniz, komşularınız, en yakın hissettiğiniz kimler varsa ki bunlara kardeşten daha yakın dediğiniz kişilerle alakalı bir durum. Ve bunlarla alakalı arkadaşlar güzel bağlantılar sağlayabileceksiniz. Onlarla ilgili girişimleriniz olacak ve onların sayesinde ya da onlarla birlikte yapabileceğiniz maddi girişimler ya da başlangıçlar olabilir. Ve birbirinize gerçekten güzel faydalar sağlayabilirsiniz. Sizlere çok güzel bir hoca ayı diliyorum. Herkese güzel Ocak ayı değerli değerli burçlar. Sevgili oğlaklar, Ocak 2023'te yükselen oğlakları neler bekliyor? Gelin bir bakalım. Bu ay zaten sizin ayınızda malum güneş oğlak burcundan geçerken ne diyoruz? Oğlak burcu diyoruz ve o güneş oğlaktan geçerken doğanlara da Oğlak Burcu deniliyor ve Oğlak Burcu zamanındayız şimdi. Genel anlamda önemli güzel gelişmeler yaşadığınız bir ayda yeni yıla girerken malum Merkür bir geri harekette 29 Aralık'tan itibaren 18'ine kadar geri harekette devam ediyor. 3 hafta boyunca sizin burcunuzda gerilemeye devam ediyor. Bariz ve belirgin olarak bu süreçte hata yapmayla ilgili ilişkiler ve ilişkilerle ilgili sorunlar, Yaşanabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Genel anlamda da iletişimlerde yanlış anlaşılmalara ve sonuç olarak bir takım problemler meydana getirebilirsiniz. Ve bunlar da hep bu Merkür Retro'ların meyveleri diyelim. Ama bunlar çürük meyve arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Neyse ki Merkür Retro'ları kısa dönemleri kapsar. Durup düşünmenize, nerelerde hatta nerelerde hata yaptığınızı anlamanızı sağlayacaktır. 18 Ocak'ta bitecek olan retro ile birlikte bu konularda rahatlama sağlayacaksınız. Evet bir de 12 Ocak'ta bir Mars retrosu sona eriyor ki Bayhadır devam ediyordu. Bu da sizin için çok iyi olacak. Çünkü neden sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa iş ve çalışma hayatı günlük işlerinizle alakalı konularda uzun süredir problemler olumsuzluklar yaşıyorduysanız artık bunlar geride kalacak. 3 Ocak'ta Venüs kova burcuna geçiyor, yani sizin para evinizde 3 hafta boyunca maddi konular, para ürettiğiniz değerlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelir kaynaklarınızda artış olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer maddi konularla ilgili alacağınız yeni kararlar, yatırımlar varsa, bunun için 21 Ocak'taki kova burcu yeni ayını beklemenizde yarar var. 7 Ocak'ta ise yengeç burcunda bir dolunay var. Bu da sizin 7. evinize denk düşüyor. Aman dikkat. Buradaki konular belki de sizin odağınızdan daha çok odağınızda olacak tabii ki ama kendinize biraz böyle geri çekip karşınızdakinize yönelme, yani acaba benim karşındaki ne diyor, acaba ben ona göre davranmalı mıyım, biraz da esnek olmalı mıyım şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Çünkü siz ne kadar kendi başınıza yaşamak isteseniz de siz de bir insansınız ve karşınızdaki kişiye ihtiyaç duyacaksınız ve duyuyorsunuz ve öncelikle bunu kendiniz kabul etmeniz gerekiyor. Evet 7 Ocak'ta böyle bir durum var ve buna dikkat etmenizde yarar var. Sevdiğiniz kişiyi ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Bu dönemde önemli duygusal kararlar almamaya çalışın. Eğer hayatınızda biri yoksa da bu dolunayla birlikte birinin gelme ihtimali olabilir. Genel olarak bu ay sağlıkla ilgili ilişkilere, Dikkat etmeniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Ve zaten sağlık ve ilişkiler ve para kazançları gündeminizde olacak. Evet sevgili olaklar sizlere çok ama çok güzel bir Ocak ayı diliyorum. Geldik Kova Burcu'na. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu ay birden fazla gezegen stelyumu var ve sizin tam da 12. evinize geliyor. Allah burası çok acayip bir alan. Burası gizli, konuları, gizli konular vardır ve kapalı ortamlar, kadersel anlamda müdahale edemediğiniz bazı durumlar ve bu alanı temsil ettiği için de kendinize daha çok böyle inzivaya çekilmiş, enerjinizin çekilmiş gibi hissedebileceğiniz bazı hisler, duygulara kapılabilirsiniz. Harekete geçmek, eyleme geçme gibi konularda bir isteksizliğiniz, bir enerji düşüklüğünüz olabilir. Düşünebilirsiniz ki ben depresyonda mıyım? Ki böyle olmasa bu süreç açısından daha avantajlı gibi. Çünkü bazen hayat sizi ne yapar geri çeker ki dur dinlen demek için. Kendini dinle demek için. Çünkü kalabalık ortamlar yerine kendi işsel dünyanıza yönelmek sizin için daha da iyi olabilir. 12 Ocak'ta bir Mars retrosu gerçekleşiyor. Hobiler, keyif aldığınız konular, çocuklarla ilgili konularda uzunca süredir yaşadığınız sorunlar, daralmışlık hislere bu tarihle birlikte geride kalıyor. 3 Ocak'ta Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle birlikte dış görünüşünüzle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel bakımlar, estetik gibi konular ön planda olabilir. 7 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor altın evinizde. Sağlıkla ilgili durumlar özellikle dikkat etmenizde yarar var. Günlük iş rutinleri, günlük para akışları dediğimiz bir alan vardır. Özellikle maaşlı çalışanlarınız için yani maaşlı çalışanlar için diyelim kovaların. Bu yoğunluklar ve sağlığınız bu dolunayla birlikte çok ön plana çıkacak. 21 Ocak'ta Kova Burcu'nda bir yeni ay var. Yani sizin burcunuzda. Kişisel alanınızdaki bu yeni ay birçok yeni fırsat ve başlangıçlarla karşılaşmanızı sağlayabilir. Gündemlerinizin odak merkezi siz olacaksınız. İlişkiler anlamında da çok güzel bir ay sizi bekliyor. Yani kararlar almak için bu tarih ve sonrasındaki iki haftayı kullanabilirsiniz. Sevgili Kovalar. Sevgili kovalar sizlere ben çok güzel bir ocak ayet diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu ay sosyal çevreniz çok hareketli olabilir. Evet her ne kadar kalabalığı, gürültüyü çok sevmeseniz de bazen entelektüellik ve bazen sosyalleşmek güzel olabilir. Tabi bu konular üzerinde şimdi Merkür Retrosu geldi, yerleşti ve 29 Aralık itibariyle Merkür geri hareketine başlıyor. 3 hafta boyunca da sosyal gruplar, arkadaşlıklar, belki de sosyal medyalarınız, davetler, çeşitli kalabalık aktivitelerle ilgili sorunlar, aksilikler yaşanması muhtemeldir. Özellikle sosyal medyalara dikkat edin. Niye derseniz de malum işte şifreler oluyor, telefonlar bozuluyor falan filan. 18 Ocak itibariyle bu alanda oluşabilecek bir takım sorunlar ne olacak? Son bulacak ve daha rahat bir nefes alabileceksiniz. 12 Ocak'ta Mars'ın geri hareketi sona eriyor. Dolayısıyla da aile, yuva ve ebeveynle alakalı konular vardı ve uzun süredir bunlarla ilgili bir takım problemler, gerilimler vardı. Bu agresyonlar artık geride kalacak. 3 Ocak itibariyle Venüs'ün kova burcuna geçmesi sizin 12. evinizi aktifleştireceği için ve Venüs'ün burada olması belki de parasal bazı kayıpları tetikleyebilir. Dikkatli olmanızda fayda var ve platonik aşklar da bu dönemde gündeminize gelebilir değerli arkadaşlar. Evet platonik aşklar balık burcunda platonik aşk olmayan balık burcun var değil mi? 7 Ocak'a geldiğimizde ise yengeç burcunda bir dolunay var ve sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Evet. Aşk bazı balıkların göbek adıdır. Sosyal çevre ve katıldığınız davetler vasıtasıyla tanıştığınız insanlar ya da bu çevrelerden gelen bir aşk durumu söz konusu olabilir. Bazı bekar baş... Be be be <gülüyor> bekar balıklara. Evet. Çünkü neden? Evlilere de gelebilir mi? Gelebilir. Aşk bu. Kapıyı çalar, çalmaz, kırar, gelir mi? gelmez. Bunlara çok dikkat edin. Yani... Biliyorsunuz ki aşk biraz insanın bilinçaltıyla alakalı bir takım konulardan kaynaklanıyor. Ve bunları biz bazı videolarımızda ele alıyoruz. Aşk nedir? İnsana neden gelir? İşte bir lütfu ilahimidir, belamıdır. Bela mıdır? Biliyorsunuz ki bizim çok güzel bir YouTube kanalımız var. Ve bu YouTube kanalında ezoterik konular, mistik konular, tam böyle sizin sevdiğiniz konuları içeren birçok bilgi var. Bunlardan yararlanmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Evet devam edecek olursak 18 Ocak'ta Merkür gerilemesi bitmeden önce yeni başlangıçlar yapmak yerine X eskileri daha çok ölçüp tartmak ve tekrar ele almak daha uygun olacaktır sevgili balıklar. Çünkü burada tanışacağınız kişiler size bu Merkür Retrosu esnasında çok hayır getirmeyebilir. 21 Ocak tarihlerinde ise Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da sizin kadersel alanınızda meydana geliyor. Diğer burçlardan farklı olarak bu ay sizin için yeni kararlar ve başlangıçlar önermiyoruz. Bunlar için bu ayı es geçmenizde fayda var. Çünkü 12. ev konuları astrolojide bilinmezlikleri, kontrol edilmeyen bazı durumları, olayları anlatır. Gerçi siz hayatı ne kadar kontrol etmek istiyorsunuz, değil mi? Ama şuna dikkat edin. Hayat yani teslimiyet duygusu çok önemli bir duygu olmakla birlikte teslimiyetle tamamen kendinizi salmak arasında çok büyük bir fark vardır. Teslimiyet hayatta, hayatla beraber akmaya gerektirir. İşte siz hayatla beraber akıp hayatın size akıttığı yönde kürek çekebiliyorsanız işte bu teslimiyet doğru teslimiyettir. Bu yüzden de yeni başlangıçlar için lütfen birazcık daha bekleyin ki birazcık daha o küreklere doğru yöne iyi adımlarla atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, elimizden geldiğince Ocak ayı burç yorumlarını yapmaya çalıştık ve sesle alakalı bir takım problemler yaşadık ve tam da Merkür Retrosu'nda böyle bir problem yaşamamızı artık biz de garipsemiyoruz. Yaşadığımız bu problemden ötürü kusurumuza bakmayın. Umarım ki burç yorumları gayet anlaşılır olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve sevdiklerinizle de bu videoyu paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Astroarif.com'da çok güzel bilgiler var. Astroloji, mistik konular, ezoterik konularla alakalı yeni başlayan bir astroloji eğitimimiz var. İsterseniz buna katılabilirsiniz ve yine astroloji danışmanlığı almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Bu videonun altından WhatsApp hattımıza ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.